Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün ee, New Jersey Clifton'dayız. E, neden geldim? Bu tarafta biraz şöyle sizlere Clifton'u gezdireyim istedim. Bu arada da benim eski aile dostlarım vardı. Buraya gelmişken onlar ben es geçemem tabii. Biraz sohbet edelim ve onları da size tanıştıralım istedim. E, Reyhan Hanım. Reyhan Kalender. Reyhan, Reyhan Kalender. Kalender. E, Reyhan Hanım hemen hemen kaç yıldır Amerika'da? 30 yıldan beri. 30 yıldan beri Amerika'da ilk tanıştığımız e, 1978'de tanışmıştık. E, Doğan Bey Reyhan Hanım'ın eşi oluyor, değerli Doğan Kalender. E, Doğan Bey de yıllardır Amerika'da. Türkiye'nin neresinden gelmişsin Doğan Bey? Ben. Gölcüklü Gölcük'te. Ben Eskişehir'de. Reyhan Hanım Eskişehir'den. Eskişehir'den ben. Evet. Nasıl tanıştık? Ben de Amerika'ya o dönemde yeni gelmiştim, 1998'lerde. O dönemde ev tabii kiralık ev ararken falan sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Bir hafta evinde misafir ettiler. Böyle bir kardeş, aile gibi olduk o dönemde sağ olsunlar. Ondan sonra evimi tutup yerleşmiştim bu dönemde. Burada oturmuştum o esnada. Böylelikle dostluğumuz devam ediyor. Yıllar geçti ama hala onlar benim kalbimde bir yerde yaşıyorlar. Ailem gibiler sağ olsunlar. Ee, Doğan Bey biraz tanıyalım. Bize biraz kendisini anlatsın. Ee, Amerika'ya nasıl geldi, ne zaman geldi, niçin geldi, sebep neydi Doğan Bey buralara atan. Evet Doğan Vallahi Bey. Gemiciydim ben o zaman. Gemide ahçılık yapıyordum. Hı hı. Ee, amacım şeydi Amerika'ya gelip Amerika'da kalmak. Evet. Ondan sonra işte ne yapalım, ne edelim? İşte küçük gemilerde çalışıyorduk o zaman. Ne yapalım? Büyük gemilere, yani Amerika'ya gidecek olan büyük gemilere gitmek. Ona geçmesi ha, ona gerekiyor. Ona geçmem gerekiyor. Tamam. Bir arkadaştan tamam. ona ne yapalım, ne edelim? Gittik gemiye, işte şirketlere. Adam dedi yarın gel. Hemen işe girdiniz. Hemen işe girdiniz. Zaten aşçılar çok bulunmuyor gemicilikte. Hı -hı. Hemen gittik ertesi günü. Hemen pasaportu şuydu buydu, bir hafta içinde Malta'daydı gemi. Malta'ya götürdüler bizi, oradan Afrika'dan, Afrika'ya girdi, şey, Gine diye bir yer Afrika'da. Oradan maden aldı, hop, Texas'ın şeyine geldi, Capris Christ diye. Çıktık bir şeye. Teksas'a mı çıktınız? Teksas he Capris Christ <gülüyor> diye çıktım gemiden. Peki pasaportlar nerede bu arada? Pasaportlar gemide kaldı, gemide kaldı. tabi kaptandı her, kaptandı her şey. şey. bütün her şeyimiz kaptandı. Tamam, ne, aldım çok heyecanlı. <gülüyor> Ondan sonra bindik otobüse, Patistan'a geldik, gemiden on kişiydik. On kişi kaçmış gemiden benden biliyor. ben bilmiyorum. Yani bilmiyorum tabii kimler girdik karşı Ondan sonra geldik işte, maceramız başladı. Peki Teksas'tan direkt sizi buradan bir bağlantı var mıydı, sizi teslim alacak? İngilizce Teşekkür var mıydı? Ben biraz liseden hani şeydim, ha, çalışıyordum kendi kendime yani. çalışıyordum İngilizce'yi. Ondan sonra bir arkadaş e, Muhittin diye Allah rahmet eylesin. O da geçen geçen ay mı iki hafta önce vefat etti. E, birlikte geldik yani ondan birlikte. Onun Gölcüklü bir abisi varmış burada, ona Hadi. telefon etti. Biz de aynı senin gibi yani, senin nasıl bizde kaldın, evet. biz de onun yanında kaldık 15 evet. gün. Evet. Yani o bize hiç unutmam, Hayri abi Allah razı olsun, yani kulakları çınlasın. Geçen hafta Face'ten buldum onu, konuşacağım inşallah. İlk söylediği lafı bak ben dedi size yardım ediyorum. Sizde de gelecek olanlara yardım edersiniz. Bu böyle el vermek gibi bir şey he. oluyor. Siz bana, ben size, oradan işte başkasına Hanım öyle. kızar bana mesela. <gülüyor> ben bulurum yoldan birisini getiririm eve. Hala da kızar. Ben yine de bulsam yine de getiririm. Yine de kızar bana. Olsun. Ben yap bir denize atlıyorum. Evet. Yani tanımıyorsun, etmiyorsun diyor. Mesela getiriyorsun diyor. Türkiye'den aile dostlarımız var. işte birisi geliyor diyor. Onu alır mısın havaalanından? Getirir misin? İşte otelde kalacak. Otel niye para vereceksin? Diyorum. Gel bize diyorum. Alıyorum, getiriyorum. Hanım diyor sokaktan buluyorum getiriyorsun. Böyle gidiyor bakalım inşallah. Devam eder. E bakın ben de geldim buldum sizi işte. Yani. Çünkü bak yani, o bir haftalık yapılan bir iyilik. Ne oldu? O, o, o kadar sevindim yani. O kadar sevindim. Biz her zaman takip yani. ediyorum. Ama yer yer görmüşsün. Tabii. Geldim ben evi öğrendim. Ben Biliyorum, bir haberim olmadığı yaşıyorsun. için ilk defa geldim. Siz başka yere taşınsanız geliyorum. da ben gelir bulurum siz hiç merak etmeyin. Ben <gülüyor> tek istediğim o zaten. <gülüyor> yani Sarter ki ziyaret bu edelim unutmasınlarız yani. Peki o zaman geldiniz Teksas'tan Amerika'ya. Zaten to United State oluyor o zaman. Eee <gülüyor> peki eee ne iş yaptınız yine aşçılık mı yaptınız sene geldiğinizde? Bir <gülüyor> Faysal abi vardı plakları kim nası onun yanında bir çalıştık eee dönerlik dükkanı açmıştı. Hı hı. Birkaç ay mı bir sene artı Bilmiyorum ne kadar çalıştım orada. Ondan sonra istasyon, gaz istasyon, pompacılığa hı hı. başladık. Herkes mutlaka o, e, o pompacılık işinden pompacılık geçiyor. Sonra reyanla tanıştık. Hı. Evlendik. Kaçtık da. Kaç sene sonra evlendiriz. 90 92'de evlendik değil mi? Ne? Siz sonra evlendik. Geldikten sonra iki sene sonra iki sene sonra hemen evlendiniz. He 92'de neyin ya? Doğum ne bilmiyorsun ya? Heyecanlıydılar. <gülüyor> Heyecanlar falan şimdi. Heyecanlar. <gülüyor> e sen de doğum gününde evlenseydin unutmazdın işte. Değil mi? Tabii Evlendim. Ya da Doğan abin doğum onu, gününde evlenseydin? Onu unutmazdın. tutturamadık işte. Yani. İstedik anne babasından. Vermediler. Hı -hı. Sonra kaçtık. <gülüyor> kaçarak, <evlendim. gülüyor> kaçarak evlendik. Yok. Amerika'da saçma ee, işini Amerika'da da he, devam ediyor bu Kaçarak veya ne ne Sonra çocuğumuz oldu. ve annem babam geldi falan. Barışıldı ondan sonra iyi olduk. O tarihten bu tarihe hale çalışıyorsunuz. İstasyonu bıraktım tabi. Reyhan'la birlikte pompa bastık yani ilk birlikte zamanlarımızda tabi gaz istasyonunda tabii çalıştınız. E bas, tabi anne baba kızar tabi. Kızı sonra. aldınız götürdünüz ya gaz benim basmaya. Benim hiçbir şeyim yoktu yani. <gülüyor> Sapsız üzül mü derler yani. Gibi yani. <gülüyor> hiçbir şeyim yoktu. Ama pırıl de, pırıl delikanlı. Ben var. de vermezdim Reyhan'da yani görünce, kızını isteseler. Reyhan'da, Reyhan'da görünce Natun Doğan abiye dayanamadın. Kısmet. Nasip Kısmet. Yani Ben de eğer bakıyorum kendime hani eski hmm. videolarıma falan bakıyorum. bakıyorum. Benim de kızı unuturduğumu vermezdim yani bu adama. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Yani, o derece. <gülüyor> evet. Peki, gelelim Reyhan Hanım'a. Peki, e, Reyhan Hanım, yani e, aynı yaştayız zaten Reyhan'cığım. Evet. E, sen kaç yaşındaydın Amerika'ya geldiğinde? Ben 19 yaşındaydım. 19 yaşında. 19, yaşında. 19 yaşında. Direkt Türkiye'den mi geldin yoksa? Ben 4 yıl Eskişehir'de kaldım. Hı hı. 1990 senesinde. Hı hı. İlk lotoyla geldim. İlk lotoculardanım. Öyle mi? Boş zamanında. 90 kaç senesinde? Mayıs. 90'larda 90 mı 90. ilk lotocuk? Dediğimi. Evet, ne, evet. Ne? 90. Mayıs hidrellez'de. 6'da hidrellezde geldim. Sen mi müracaat etmiştin? Babam. Yoksa babam mı? Babam tamam. müracaat etti. Alt, I mean, 4 kişiydik işte uh -huh. annem, babam, kardeşim. Rahmet kaldık. Hep beraber geldiniz. Ya, hep birlikte Ağlar, geldik işte. Ondan sonra devam ettik. Çalıştık, çabaladık. Hı hı. Hayatımız Peki, böyle geçti. Peki siz ilk geldiğinizde, şimdi Doğan Bey e, sizinle evlenince tabii daha e, yakından tanımış oldu Amerika'yı. Çünkü siz daha eski burada yaşayınız evet. değil mi? Peki siz geldiğinizde ailece neler yaptınız? Biz ailece geldiğimizde e, kalem yaptık çok enteresan olacak çok ilginç ilk defa çok ilginç bir. kalem Bu bildiğimiz, ee, bildiğimiz kalem kalem böyle mi? tükenmez kalemleri tükenmez birbirine kalem. geçirirdik fabrikasında mı fabrika değil eve getirirlerdi hı. tamam ondan sonra 12 bin tane kalem yapardık hı. Aslında sabahtan akşama kadar hı. İşte 35 dolar falan da o da hı. ya ya damlaya Öyle, damlaya işte devam, oldu. devam ettik sonracıma işte ben şeylerde çalıştım, ee, nasıl derler, dikiş, dikiş ee, işlerinde, şey, ne derler, ee, konfeksiyon. konfeksiyonlarda çalıştım, yapalım, ondan şey sonra yapalım. Asiyat teyzemiz var, Asiyat teyzemiz, Allah rahmet eylesin, yaşıyor mu ya? Yaşıyor, yaşıyor. yaşıyor. O Asiyat, Asiyat teyzemiz. tanıyorum kendisini. Bize şey verirdi, evet. boyama, tişörtleri, onları Hı -hı. boyardık. Hı -hı. Yani, onlarla devam ettik. Devam ettik. Sonra işte yavaş yavaş. Birkaç sene sonra Bir her, şey, sene. Değişiyor her sene. Değişiyor şey değişiyor. Her şey değişiyor zaten. Aynı işte kalamıyorsunuz. Bir ara kuaför işi falan Hayır, vardı. Hayır ben kuafördeydi. Babamın kuaförü. Babanızın kuaförü, kuaförü vardı. Ya, Türkiye'm kuafördü. O da kapatıldı evet. şu an. Yok. Ben hatırlıyorum o dönemde Amerika'da tabii telefon kontak olayı yoktu kart alıyorduk böyle kartlardan 20-30 tane numara girerdik Türkiye'yi aramak için. O da kardeşimin dükkanıydı. Evet. Idi. Onu da Hanım'ın kardeşinin oradan alırdık Türkiye Rahmetli kardeşim Ayhan. Bir tane hata yapınca bütün numaralar giderdi. Tekrardan baştan yeniden 40 numarayı girerdik filan. Neler çektik biliyorum. Yeah, Bir de o zaman böyle kaset filan kiralıyordunuz. Kaset o iş de kardeşim. çok güzel bir işti. Çok güzel kardeşiniz yapıyordu. Tabi ilk telefonunu zaten kardeşim getirdi. O zaman ortakları vardı hı hı. işte. Bütün o dizi filmleri filan hep insanlarımız çekim yapar. Evet. o şeyden kasetten alıyorlardı. Evet. Oradan izliyorlardı filan. Çok revaçtaydı o dönemde. Herkes oradan takip ediyordu. Kuyruk Evet. Hangi diziydi o? Bir dizi vardı hani. Ee, şimdi unuttum diziyi, durun. Hepsi <gülüyor> yani. Ne bileyim, çiçek, çi çiçek Taksi Yeni değil mi? Şey var, Perihan Abla vardı. Perihan dizisi. Ablalar, ondan sonra en en şey... Çok ah, meşhur diziler vardı, meşhur, hatırlıyorum Fırlar o dönem vardır. ama. Vadisi, vardı. sıra olurdu. Kapı değil mi? Vay anası, yeah. o dönemde tabii. O dönemde. Benim de Amerika'ya yeni geldiğim dönemde. Evet. Çok ıı, izleniyordu onlar Mitesette falan. İki bölüm vardı. Ne kadar sürdü o olay? O olaydan iyi paralar kazanıldı. Bayağı sürdü. Bir hmm. 15 sene kadar. 15 iyi sene gitti 15, olay, sene. Evet. 15 sene gitti. Ondan sonra tabii kompüterler çıkınca Evet. yavaş yavaş her şey biliyorsunuz zaten. Şimdi hiç ne kaset alınıyor ne zaten kaset yok. Aynen. CD falan kalktı. O dönemde hatırlıyorum Türkiye'den yeni gelenler bu gençlik o dönemde bilgisayarlar yeni çıkmıştı ya. Az çok bilgisayara girmeyi, mail kullanmayı biliyorlardı filan, onlara hemen iş veriyorlardı biliyor musun? Evet. <gülüyor> Mouse oynatabiliyor diye bakın, nereden nereye geldik? Ya, yani. Nereden Düşüne nereye geldik? Artık ne kadar yol katledik. Yani katildik? şimdi şu durum kapıya geliyor her şey, Aynen. dışarıya çıkamıyoruz maalesef, Peki bunca, oturuyoruz. Bunca zaman Amerika'da yaşadınız, çalıştınız, ben biraz bacıtı sorayım, ne yaptınız, neler yaptınız? Para kazandınız mı? Elhamdülillah. Bir şeyler yapabildiniz yaptık, mi? Yatırımlar yaptık. yapabildiniz mi? Yaptık, şükürler olsun. Yoksa anksiyem olduğu gibi elinizden aldın mı? <gülüyor> yok, yok. Benim yaptık, elimden alıyor vallahi. Hani... Ben ne kazansam alıyor. Yani çocuk olduktan sonra çok. Değil mi? Yani saklamamıza gerek yok. Yani. Aslında Amerika'da gelenler. 2 tane üç tane çocuklar yapıyorlar falan. Reyhancığım bir tane çocukla kaldı. Bir taneyle. Ya yani bir kızım var işte. Ben Allah sıfır şükür tabii. Ona da şükür yani. Şükür. şükür buna da şükür. Evet. Yaptık. Allah şükür evimizi de aldık. Hani büyüdü dilercığım. Fazla. kadar ha, fazla. Kızım evlendi. Evlendim. 26 yaşında şu an. Maşallah. Yani iyiz Allah şükür. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece evet. sağlık istiyoruz şimdiden sonra. Öyle. Peki Amerika'da emeklilik yalan. durumu nasıl? Şimdi Doğan abi emekli olacak. Yıllardır çalışıyor. Kaç yaşında emekli olacaksın Doğan abi? 62 planlı mı öyle? 62 İnşallah yılında emekli olacağım. Edersen, Allah kısmet ederse. Erken emeklilik diyorlar ona da. He malinem mi olacaksın? Yok. Nasıl erken, erken emekli? İşte, Süresini mi dolduruyorsun önceden? 62 yaşında emekli olursam şey evet. alamayacağım. Sağlık hizmeti alamayacağım şeyden. Peki verdiği... normalde kaç yaşında olman 67. gerekiyor? 67. 65 67 işte onun tam şeyi bilmiyorum şu anda ama 65. E, 65. Çünkü Amerika'da yaşam ortalama yaşam hani 70 düşünüyorlar. E 80 85 90 100'e kadar yaşam oluyor. Normal 70 yaşında emekli olmak duruma göre. Peki niye erken emek olmayı düşünüyorsun? 62. 62. Yeter diyorsun Yeter, abi. Yeter 62. <gülüyor> İnşallah. Ama sağlığı Ama... nereden faydalanacaksın? İşte, Türkiye'den mi? İşte bütün akıllıgın arkadaşlar de. var. Nasıl yapıyorlar? 62 olacağım diyor mesela. Ama 62 olunca erken emeklilik, sağlık şeyi olmuyor. Mesela sağlığında da... Emeçler oluyor yaşa ya şekerinde tabii. Gelince, tabii. O... E, hanım bu sefer hiçbir şeyden yararlanamıyor. E, nasıl olacak yani emekli sağlıkta gerekir. Şu anda 62 planımız öyle. Aslında, Aslında çaktırmadan ben kendim için öğreniyorum. diyorlar alıyorum. Yani <gülüyor> e, niyetimiz o bakalım. Ama... Yani emekli oluyoruz da. Ama sigorta yok. Sigorta ne yapacağız? Yok. Ya. Hastalıklar çoğalacak. Ya. Artacak. Allah Allah. Başka bir formülü vardır. Öğrenirim anlatırım. Siz de öğrenin bana anlatın. Şimdi hep onu diyorum. Arkadaş, abilerimiz var, eşi geliyor, olmuyor emekli. Yani evet. iyi oldu, işte diyor, sigorta ödemiyor, işte sağlık şeyleri. Ben de diyorum, acaba biz de mi öyle olacağız o, o zamana geldiğimiz zaman? Bunu e, bir program olarak aslında hep aklında bu emeklilik durumunu ben bir iyi bilenle, bu işi iyi bilenle konuşmak istiyorum. Yani e, buradaki toplum bir aydınlatsın. Yani sigorta durumu ne olacak? Sigortalı mı olmak iyi? Sigortasız mı olmak iyi? Yani Amerika'da biraz durur. zor. Emeklilik yaşı çok uzun. 62 yaşında olursam sigortalı olamayacağım diyor. de değil mi emeklilik yaşı? Hayır, 65 ya da 67 bilmiyorum bana hangisi. 65 galiba. Şey Kadınlar kaç yaşında? Altmış mı? Vallahi yani da... yalan bir şey söylemeyin. Evet. Yani. Bilmediğim bir konu e olduğu şimdi için. Şu an kimse emekli olmadığı için bilemiyorsa <gülüyor> o dereceye gelmedi. Şimdi ya. benim tanıdığım Pakistan'da arkadaşlar var. Iıı ee, hiçbir tanesi emekli değil. 65 yaşında ama bakıyorum ki bütün yükleri devlete yıkmışlar. Burada hastalandın diyelim. Gidiyorsun hastanede çertikev yaptırıyorlar filan. Bütün yükü devlete yıkıyorlar filan. Ama bu sefer devlet de tabii nereye kadar işte bakın şimdi farklı farklı düşüncelere sahip oldular. Yani bu olaydan nasıl kurtulacağız ya onlar da farklı yöntemler arıyorlar yani aslında doğru mu değil mi onu biz de bilemiyoruz yani. Peki yaşanmış bir yaşanmış bir anı bir anı. Evet diyelim ki şöyle Doğan abiye soralım Doğan abi Amerikalı ablamla beraber ikisinin yaşanmış bir anısı varsa Evet güzel bir anımız var mı böyle B burada yaşadığınız unutamadığınız Unutamadığımız bir anı çok var da hangisi en güzelini anlat Vallahi senin unutamadığın 30'lik atlantik <gülüyor> bir arabada yattık ya yani. Bir anımı o var yani o evet. yüzme vurursun yani o bende de <gülüyor> Yokluktan yani, yani o zaman, o zaman evet tabii ki Şimdi para yok, pul At yok. Ne yapacaksın? Atlantic City'ye gittik. Tamam. Ee, i̇şte kumar oynadık falan filan. Zaten o zaman ne oynuyorsun? 20 lira atıyorsun, 20 lira kaybettiğin zaman bizim için büyük para yani yüzümüzü diyordun o zaman. Ha. Ondan sonra gece 3 mu oldu, 4 mü oldu? Gece oldu, otel. Otele Ama hadi yatacağız. Para, para yok. Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> hani zaten otelden 10'da çıkman lazım ya da onda ya da 11'de buranın. Uyuyacaksın daha erkenden çıkacaksın. Hani yatacaksın 11'de çıkacaksın. Hani dedim hatta ben dedim yani. Arabada yatadım dedi. Hı -hı. Arabada uyudum. Hala söylerim. Arabada uyudum ama Azime'cim Nasıl biliyor musun? Nasıl? Nasıl? İki büklüm, İki büklüm araba küçük müydü araba, araba küçüktü, hiç no. unutmaz. Toyota no, küçük araba. Ondan. Toyota Corolla değildi, Ford Escort ya? yani. Okey. Hiç unutmam, arabamın markasını da. Ondan sonra tabii kazık... Ka Hadi Jeep olsaydı... Ama kışın yani, kışın ortasındayız. Kar, kıyamet. Evet. Yani arabada yatırdı beni. Ve dedim, Ah olsun ki, <gülüyor> Ah olsun. Ben dedim, yemin ediyorum dedim, biraz paralanayım. <gülüyor> biraz durumum iyi olsun. Hangi otele gidersem 5 yıldızlı olacak dedim. Ahtımdır bu benim. Hayatta. Hani yanlış da kimse anlamasın. Ben sadece o zamanı ahdettim. Hı hı. Ben dedim hangi otele gidersem 5 yıldıza gideceğim ve hala nereye gidersem gideyim 5 yıldızlı olacak ve kendisi de çok iyi bilir hayatta yapmam. Bravo. Bravo abla alkışlıyoruz yani. ablamızı. <gülüyor> Bravo. Abi bu ceza sana. <gülüyor> <Cezası>. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani bu ceza. Doğru abi yani. Helal olsun. olsun. Biraz tuzlu oluyor ama <gülüyor> vallahi ahdettim, yemin ettim o zaman. Evet. Çünkü belim tutulmuştu ve çok ağladım. Yani benim gibi bir hanım nasıl yatar mı orada dedim. O abi. şimdi Allah'a bir şükür. Doğan abi böyle bir fırtına geldiği zaman Kadın ismi takarlar Hürrikeyi'ne, neden? <gülüyor> şimdi anlıyoruz değil mi? Yani kadına kesinlikle köşe anı yaşatmıyor. Doğan abi, şimdi Maalesef. sana evet. bu kadar yüklendik ama biraz daha böyle keyifli anılarınız da vardır. Değil evet, bir mi? Ya de hayatımız ya hep öyle. keyifli ya. Yok, yani eviniz çok güzel, keyifli. çok keyifli, Bak, keyifli Bak, bir eviniz var. keyifli yani evet. Şükür, şükür. Şimdi bazen şey oluyor. Eve geliyoruz şuradan dönüyoruz, evet. 9-2 tane kafa var burada. Evet. O ne güzel Yani he, oturuyorlar. Oturuyorlar yani insanlar kendi evi gibi güzel bir şey. Güleriz yani biz sanki misafir gelmişiz. Yani yoldan <gülüyor> geçerken. Evet yani. biz misafir geldik bugün. Azim hanımın dostlarını. Hani biz evde olalım evet. evet. Sağ olsunlar. program gibi Her değil zaman... de. E ben şu köşeye bir semaver koyun da gelen çayını yapsın içsin ya. Ya misin? sen benim evet. marka bakıyorsun. Tandırlarım ben neler ha. yapıyorum bak dün kelle yapacaktık tandırda nasip olmadı inşallah. Abi sen yapayım. haber ver şimdi numaramızı alırsın, biz haber verirsin, biz geliriz Vallahi okuyoruz. Valla istediğiniz zaman, istediğiniz zaman. Istediğin <gülüyor> yani zaman. Sağ ol ablacığım. Yani. Peki, <gülüyor> peki Amerika'ya gelmek isteyene ne söylemek istersiniz? Ne bileyim ya, Türkiye'de cennet aslında eğer gelmek imkanı varsa gelmek istiyorlar. İmkanı varsa gelsin ama durumu iyiyse de hiç gelmesin. Yani bir insanın durumu iyiyse Türkiye'den niye buraya gelsin? Durumu iyi olan bozuk gelmiyor zaten de. Gelmesi Gençlik öyle. gelmek istiyor. Üniversiteler gelmek istiyor. Onlar Mesela da... liseyi bitirmiş, orada bir işe giremiyorlar. Üniversiteyi bitirenler dahi boşta çalışıyorlar. O tip kesim, o kesim her zaman Amerika'ya gelmek istiyor. Ama işte onlar da sefil Ne istiyorlar burada. Ne yapsınlar işte? Sefil olmamak için gelmediler. Sefil önce olmamak için ne yapsınlar? Için bir tanıdığa gelecekler ancak. Mutlaka bir tanıdık Mutlaka bir tanıdık olmalı. Yol gösteren, olmalı. Olacak, yol gösteren olacak. Tabii ki biz neler gördük? Şu parkta yatan insanları gördük. Tabii. Ve ben kaç kişi aldım parktan? Ama hmm. önemlisi de orada İngilizce öğrenmeleri gerekiyor Tabii değil mi? Tabii ki değil İngilizce, İngilizce öğrenmeleri şart. Şart. şart. Bir de Amerika'da ne iş yapabilecekse bir fiziki bir iş anlaması lazım Evet işten, değil mi? Ancak gelip e, okula bir gider. Burada kendini ayakta tutabilmesi. Evet, part-time işe girecek. Şey evet, part-time işlere gire Ondan sonra girebilecek. 3-4 saat neyse. Evet. Ee, gaz basabilecek, başka bir şey yapamaz. Yani Allah'tan ki o gaz basması da var ama şimdi. Şu an Elektrikliye geçiyoruz. Yani. O da kalkıyor. Yani o da kalkıyor. şey gibi. E, kaset kiralama işi Maalesef. gibi onun da dönemi doluyor. Maalesef. Artık gaz basma işi de olmayacak. O zaman ne oluyor? Teknolojiyle alakalı bir şeyler yapmanız lazım. Gençler onu, şey yani, onunla ilgili bir şeyler yapmaları lazım. Art durumu var yani çalışma izni olması lazım. Onu Türklerin arasında idare ediyorlar. Ama devlet ııı e, şey yapıyor şimdi. E, onu Hı. da kaldırma uğraşıyor. Bak Meksika'ya duvar örmeyecek. Green Card'a müracaat edecekler. Yani kolay Meksika değil eskisi gibi. Örüyorlar ama, merdiveni koyup içten atlamak şey zor işte, bir şey mi? Bir Veya alttan kazıyıp köstebekler gibi geçmek zor bir şey mi? Meksikalılar her yönü dinliyorlar. Çok bir şey biz de aynı mesela. E, Türkler kendi aralarında hallediyor işte o durumu ama Hı -hı. devam böyle şey çember daralıyor yani. Evet. Eskiden. İyiydik hemen gidiyordun selamın aleyküm hemen başlıyordun işte. iş veriyordu Şimdi evet. Şimdi korkuyor yani Cezalar iş yerleri var, de korkuyor. Evet. Azim hanım. Çok. İş verenen cezaları var. Evet, Doğan abi de burada özel günlerde buraya Türk bayrağı asıyormuş. Evet, Doğan Abin'in Doğan o yönete çok hoşuma gitti, çok beğendim. Sağolsun geldiler resim çektiler, çekti. evet. Şöyle çok Efendim şu caddeye şöyle gördüğünüz gibi Türk günü yürüyüşümüz evet. <gülüyor> oluyor. Sene tabii bu sefer olmadı. Şu caddeye, şu direklere. Evet kocaman bir Türk Clifton bayrağı açtım. Evet i̇şte Doğan şu... Abi Reyhan ablamızın parkı, Reyhancığımın evet. bayrağı. Evet bu da ger zaten harika keyifli bir yer, çok keyifli Her insanlar. Bileyim. Evet. Yok ben çok sevdim abi burayı. Gerçekten Aynen. çok hoş. Her zaman bekleriz? Her zaman. Çok hoş buyurun. bir yer. Efendim Peki, bugün çok güzel sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. çok çok teşekkür ederiz. Böyle sohbetler zaman zaman yapacağız aramızda inşallah. İnşallah Allah kısmet ederse. Zaman zaman At Türkiye yine böyle sohbetlerimizi koyarız. Evet. Çok Hepinizi teşekkür öpüyorum. Ediyoruz. Sayın yönetmenim size de çok Güzel. teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye selamlar. Türkiye selamlar. selamlar. Evet, Eskişehir'de. Selamlar. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Biz de kalın.